Merhabalar, bu resmini gördüğünüz ünlü bir nörolog, 1889 yılında 71 yaşındayken kendisi domuzların ve köpeklerin testislerinden elde ettiği sıvıyı kendisine enjekte ediyor, cilt altına veriyor. 3 haftada 10 enjeksiyon yapıyor ve kendi üzerindeki etkilerini Lancet dergisinde yayınlıyor. Nedir bu etkiler? Bir kere kas kitlesinde bir artış olduğu kaslarının güçlendiğini söylüyor. Idrar yaparken rahat yapabildiğini söylüyor, dışkılamada kolaylık sağladığını söylüyor ve ondan sonra bu iş patlıyor. Çünkü niye patlıyor? Genel iyilik hali nedeniyle ve tahmin edebileceğiniz nedenlerden dolayı yani libidoz alma, sertleşme bozukluklarına doğru giden yolda da etkili olduğu düşüncesiyle dünyada bu tedavi gelişiyor. Sonra arkasından testosteronun bulunmasıyla beraber iş patlıyor. Hatta 1960'larda, 1970'lerde şöyle bir durum söz konusu. İnsanlar hani böyle enerji düşük, kendini iyi hissetmiyor. Zaman zaman depo bu testosteron steroidlerden yaptırıyorlar. Böylelikle kendi enerjilerini arttırma yoluna gidiyorlar. Türkiye'de de bu 70'li yıllarda falan oldukça meşhurdu. Hatta çocuklara büyümelerini sağlamak amacıyla verilirdi. Ama tabii testosteron büyüme plaklarını da kapattığından dolayı bu çocuklar hani... Yürbüz bir çocuk olmasına rağmen boyları kısa kalırdı. Peki biz niye testosteronla ilgileniyoruz? Bir kere her şeyden ben şöyle bir durum söz konusu. 40 yaşından sonra testosteron azalıyor. Yani bir erkek sorunu bu. Erkeklik sorunu. Tabii erkeklik sorunu denilince hani adam olmayla erkeklik arasındaki ince çizgiyi de bu Cemal Süreyya'nın sözüyle size hatırlatmak isterim. Peki testosteron eksikliği 40 yaşından sonra düşüyor dedik. %1 düşüyor ve 40 yaşın üzerindeki erkeklere baktıkları zaman %50'sinde bakın testosteron düzeyinin düşük olduğu saptanmış. Bunların %20'si orta derecede bir düşüklük söz konusu, %5'inde ise ağır. Hani erkek menopozu, andropoz, hipogonizm denilen hadise aslında gerçek şikayetler varsa o zaman testosteron tedavisine başlanıyor. Ama hormon tedavisi her zaman için iki ucu keskin bıçaktır. Yani hem artıları vardır hem eksileri de vardır. Nitekim birazdan anlatacağım. Testosteronda da böyle bir sorun var. Ama bu videonun başlığı neydi? Kapak resminde de göreceksiniz. Yani atladığınız bir şey var mı? Bu 2017 yılında bir Ürüncü Dergisi'nde yayınlanan makalenin başlığı. Yani testosterona yeniden bakıyordu. Öyle diyebiliriz. Peki testosteronun düşüklüğünde ne oluyor? Kendini iyi hissetmeme, enerji eksikliği, çabuk yorulma, isteksizlik, depresif ve endişeli haller, sebepsiz duygulaşma, eklenme kasa ağrıları, aşırı terleme, sıcak basması, uykusuzluk, gerginlik, huzursuzluk, kas gücünde azalma, güçsüzlük, kıllarda özellikle sakalda azalma, cinsel istek ve güçte azalma söz konusu. Öyle böyle bir bakarsanız, oh, böyle birisinin parmağını kaldıracak hali yok kendisini bırakmış birisi olarak hayalinizde canlandırabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var, 40 yaşından sonra testosteron düşüyor ama testosteron %95'i testislerden salınıyor, %5'i böbrek istüvesinden salınıyor. Ve kilosu olanlarda testosteron daha çabuk düşüyor. Niye? Çünkü yağ dokusunda testosteron östürojene, katılınlık hormonuna dönüşüyor. Hareketsiz olan kişilerde testosteron gene düşüyor. Şeker hastalarında testosteron gene düşüyor. Ve bunun ötesinde erken bunamada ve alzheimer'da yine testosteron düzeyindeki düşüklük söz konusu olmuş. Tabii testosteron bir de aynı zamanda ne yapıyor biliyorsunuz doping olarak kullanılıyor çünkü kas keplerini uzatıyor kas kütlesinde bir artışı neden oluyor ve sporcuların bir kısmı bunu doping olarak kullanıyorlar özellikle vücut geliştiriciler ne yapıyorlar çok yüksek dozda arka arkaya kümülatif dozlarda steroid kullanıyorlar testosteron kullanıyorlar ama testosteronla ilgili bir takım sıkıntılar var. Mesela kart damar hastalıklarında neden olabiliyor. Kırmızı kan hücresi artıyor, pıhtılaşma artıyor, akciğerde pıhtı söz konusu olabiliyor. Tansiyon yükseliyor, ritim bozukluğu olabiliyor. Karaciğerde hem hatta kanserin neden olabiliyor. Prostat büyümesi yapıyor. prostatta eğer kanser odakları varsa onları büyütüyor. Uyku abdesi varsa bunu ağırlaştırıyor. Bir de aynı zamanda ne yapıyor? Akne yapıyor. Ve bütün bunların hepsinin ötesinde sperm sayısının düşüyor. Üretim azalıyor çünkü ve tehdisler küçülüyor. Onun için vücut geliştiriciler eğer testosteron kullanma gibi bir düşünceleri varsa bunları gözden geçirsinler lütfen. Peki ama şöyle bir şey oluyor. Toplum giderek erkekler beklenen yaşam süreleri artıyor ve buna bağlı olarak da kalp hastalıkları artıyor ve genel iyilik hali ve bilişsel fonksiyonların düzelmesi için testosteron kullanılabileceği söyleniyor. Fakat Testosteron kullanıldığı zaman bu yan etkiler de var. Peki ne yapacağız? Özellikle kalp damar hastalıkları ile ilgili bir takım sıkıntılar var. O da şu. Testosteron tedavisi vermişler insanlara, testosteron düşük olduğu için, kalp kasının kasılmasında bir artış ve damar tıkanıklığı kriterlerinde azalma görülmüş. Testosteron tedavisi verdikleri insanlarda bakmışlar ki kalp damar hastalıklarına bağlı kriz ve felciye bağlı ölüm riski düşmüş. Buna karşın Testosteron düşük olanlara bakmışlar. Biraz önceki gibi kalp damar hastalıklarına bağlı olan kalp krizi, felce bağlanan risk, testosteron düşük olanlar daha yüksek çıkmış. Ve aynı zamanda bilişsel fonksiyonları bozuk olan kişilere testosteron verildiği zaman ne olmuş? Bu kişiler daha iyi bir bilişsel fonksiyona sahip olmuşlar. Bir yandan da kalp damar hastalıklarına neden olabileceği söz konusu. Dolayısıyla çelişen iki bilgi var ortada. Şimdi işte yeni bir çalışma yapılıyor. Bu yeni çalışma çerçevesi içerisinde kontrol grubuyla beraber hem testosteron tedavisi ve hem kalp damar hastalıklarına olan etkisi açığa çıkacak. Karanlıktaki noktalar aydınlanacak. Ama bu videodan çıkacak iki ders var. Bunlardan bir tanesi hani tabii cinsel sıkıntılar, libido azalması ve sertleşme bozuklukları akla gelecek. İlk pozisyon olabilir. Onda testosteron düzeyini mutlaka 40 yaşından sonra baktırmak her erkek için mümkün olabilir. İkincisi de kalp damar hastalıklarına bağlı olan birtakım sıkıntılarını yaşanmaması için de ben hastalarıma testosteron düzeyi baktırıyorum. Genel olarak erkeklerde yaşlandıkça ortaya çıkan biraz evvel bahsettiğim yani parmağını kaldıramayacak hale gelmiş olan kişileri de testosteron seviyesi açısından incelenmesi gerekiyor. Genel anlayış testosteron seviyesi düşükse ve belirtiler varsa bu kişilere testosteron tedavisi öneriliyor. Testosteron tedavisindeki sıkıntı şu, tedaviye başladıktan sonra hastanın şikayetleri düzeliyor. Ama ilacı kestiğiniz andan itibaren, testosteronu kestiğiniz andan itibaren tekrar geri geliyor. Dolayısıyla yaşlanan dünyada belki yeni çalışmalarla testosteron olayına bir başka açıdan bakmamız gerekecek. Efendim değerli vaktiniz için Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.